Sabah saatlerinde ay ile başak burcundaki Merkür arasındaki olumlu açı zihinsel enerjimizi yükselterek daha verimli iletişim kurmamıza yardım edebilir. Kendimizi iyi ifade edebilir, iş ve özel ilişkilerimizde daha kolay uyum sağlayabiliriz. Bugün aslan burcundaki güneşle balık burcundaki Neptün arasında oluşacak gergin açı idealist ve vizyoner olmamızı sağlayabilir. Ancak hayallerle ulaşılabilir, gerçek hedefler arasında denge kurmayı unutmamalıyız. Akşam saatlerinde Akrep burcundaki Ay Kova burcundaki Satürn'e dik açı yapacak. Endişe ve karamsarlığa kapılma eğilimi artabilir. Kariyer ve aile alanlarındaki sorumlulukların baskısını hissedebiliriz. Sabit ve dar bir bakış açısına takılmak zararlı olacağından bunu değiştirmek için çaba göstermeliyiz. Akşam saatlerinde aile büyükleri ve otorite figürleriyle gereksiz gerilimlerden uzak durmaya özen gösterelim.